Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel çıktınız. Halit herkes ve Merkizel Koroy'da en güzel ve en geni koroylarını sizler için hazırladık. Merkizel Koroy'un halitler geçtik. En bir gizli dizisindir oğlanmış ve birbirlerini sevmiştiler. Ve dizi bittikten sonra en iyi Biz de sizler için onların en güzel. I'm just a